Herkese merhaba, ben Ayhan Göksu. Bugün Vuforia Studio ile arttırılmış gerçeklik ortamında bir boru hattı üzerinde yer alan Valf'in servis prosedürünü nasıl gerçekleştireceğini anlatan bir servis arayüzü oluşturacağız. Şimdi finalde ne elde edeceğimizi video üzerinden göstermek istiyorum size. Cep telefonum bu Vuforia View'u başlatacağım işlemin sonunda. Şu an Vuforia View açıldı cep telefonumda ve benim monitörümü görüyorsunuz. Vuforia View var yüzünden paylaş edeceğiz oluşturduğumuz deneyimi. Ve bakın, paylaş etmemizle birlikte kare kodu taramasıyla birlikte QR tar leyi taramasıyla birlikte servis arayüzümüz karşımıza gelecek. Burada 4 farklı buton oluşturmayı düşündünüz ve bu butonlara bağlı pop-up'lar olacak. Şimdi ben burada Tinkmark kullanmadım. Şundan dolayı kullanmadım. Tinkmark'ı şu bilgisayarımda da nasıl oluşturdum göstereyim. Şöyle Elmonun bir fotoğrafını kullandım burada. Çünkü Tinkmark'ı ayrıca bastırmam gerekiyor. Ben hazır elimde elmonun bardak altlığı olduğu için aynı şu şekilde elmoyu kullanmayı tercih ettim. E bakın zaten şu an elmoyu tanıdığında datamı üzerine getirecektir. Yani Tinkmark yerine elmoyu kullanmış olduk. Yine finalde aynı şeyi yapacaktır. Takip edecektir elmayı sağa-sol çektiğimizde. Aynı ThinkMark'ta da bu şekilde davranıyor. Biliyoruz artık bunları. Ha, bu Vuforia Stüdyo'nun bir özelliği. Sizde hani, Tink marka bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Özel imajlar olabilir. O imajı algıladığında oluşturmuş olduğunuz arttırmış gerçeklik arayüzünüz altmış gerçek deneyiminiz ekrana gelecektir. Şimdi şu an burada videoyu durdurdum. Birinci butonu gösteriyor. Birinci butonda şöyle bir valfimiz var. Bu valfin yerini gösteren bir pop-up'ımız var. İşte valfimizin part numarası, lokasyonu ve işte üzerine bir uyarı gibi bir not gerçekleştirdik. İkinci butonu açtığımızda ikinci pop-up'ımız meydana gelecek. Tabi pop-up Şuradaki Gage'lerin çıkmasıyla birlikte otomatik kapandığı için göremedik, durdurdum tekrar videoyu. Burada da bakın 3 adet gauge atadık, valfin bu üzerine. Bunlar bulunduğu noktalardaki e, üzerinde yer alan sensörlerin akış hızlarını gösteriyor. Onun detaylarına geleceğim deneyimi oluştururken. Üçüncü pop-up'ımızı gösterelim. Burada da bir animasyonumuz olacak. Şu soldaki valfin nasıl servis edileceğini gösteren. Burada adımlar yazılacak aynı zamanda ve üzerinde de işte imajlar vasıtasıyla hangi adımın nerede olduğu şu anda da görmüş olduğunuz gibi yer alacaktır. İşte ikinci adımda vanaya kapatılacaktır burada. 3. adımda cıvatalar sökülüp dördüncü adımda valf yerinden çıkarılacaktır. 4. butonumuza geldiğimizde de burada da işin tamamlandığına dair bir Pop-upımız olacak. Burada işte işi tamamlayanın adı soyadı. Ben burada kendi adım soyadımı kullandım tabii ki de ve saati üzerine yazdıracaktır. Aynı zamanda şöyle bir hyperlink oluşturduk alt kısma. O hyperlink'i bizim informatik bilimin sayfasını yönlendirdim. Bu şekilde hyperlinkler kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi sürekli anlık imajı tarayarak datamızı konumlandırıyor masamızın üzerinde. Şimdi gelelim bunun nasıl hazırlanacağına. Şimdi bu Forza Studio arayüzümüze gelelim. Şimdi mevcut çalışmam buydu, bunu kapatacağım ben. Yeni bir çalışma oluşturacağım bu arayüzünde. Şu sağ üstten artıya tıklayacağım. Mobil için oluşturacağım bunu. İsim verelim. Industrial Pipes diyelim ismine. Şu an çalışma ortamını bize hazırladı. Evet, boş olacak bir şekilde çalışma ortamımız <gülüyor> ekranımıza geldi. Burada ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi, tabii ki de model getirmek ekrana. Sürükle bırak mantığı vardı bu For Your Studio arayüzünde. Şöyle bir tane modeli ekranıma sürükledim. Resource seçeceğim bunun için. Select file diyorum. Şöyle burulama datamıç pvz dosyamı çağırıyorum. Burada daha önceki sunumlarda da bahsetmiştik. Vuforia Studio'nun bir özelliği olarak K Optimizer denen bir özelliği var. Bu özellikle çok büyük dataları Vuforia Studio içerisine almaya çalışıyorsanız o zaman kullanışlı bir seçenek. Datanızı 3 kaliteye ayırır. İşte high, medium ve low quality'ye ayırır. Siz orada deneyip bakarsınız hangisinde düzgün yüzeyler elde ediyorsanız o datayı kullanabilirsiniz, CAD optimizer çalıştırarak. Şu an benim zaten datamın boyutu çok yüksek olmadığı için ben CAD optimizer çalıştırmayacağım. Add diyerek ekledim bunu ve datam ekranıma geldi. Şimdi hemen bunun konumunu ayarlayalım. Scale 1 olacak, x koordinatı 0.5 e alalım. y'yi 0, Z z'si 0 olsun. Visible olacak bu. Şimdi burada visible olup olmaması e, preview'da da göreceğiz bunu sıkça uygulayacağım. E, işte direkt olarak ekrana gelsin mi veya belli bir şarta bağlı ekrana gelecekse o zaman visible'ı kapatabilirsiniz. O şart yerine geldiğinde visible aktif olur gibi. Ben datayı her zaman görmek istediğim için visible'ı aktif yapacağım burada. Şimdi animasyonunu falan sonra ayarlayacağız bunun. Sadece bir isim verelim. Piping model model diye stüdyo ID'sini verelim bunun. Şimdi siz isteğe bağlı olarak ThinkMark ile çalışmak istiyor olabilirsiniz. Veya işte benim örneğimde gördüğünüz Elman'ın resmini kullanmıştım ben. Image Target ile de çalışabilirsiniz. Ben yine Image Target'ı kullanacağım. Şöyle Image Target'ı çağırıyorum. Yine Resource seçiyorum bunun için. Şuradan çağıralım resmimizi. Şuradan masa üstüne çıkalım imajlar da şurada imajımız şu an biraz küçük geldi tabi bunun boyutlarını şöyle ayarlayalım marker width 0.2 kadar olsun şimdi ben burada xyz'yi direkt olarak yazıyorum bunu siz ekranda sürükleyebilirsiniz ben vakit kaybetmemek için daha önceki notlarımdan direkt bunun konumunu ayarlıyorum evet, şu şekilde yer alacak İmajımız. Şimdi eğer imaj bu tarafı gösteriyorsa zaten ekranıma da yani size hangi yönde bakıyorsa imaj ona göre gelecektir. Eğer ki imaj ters yönde bakıyorsa o zaman da da arkasından görünecektir veya önünden görünecektir gibi. Bunu tamamen bu imajın işte hangi yöne dönük olmasıyla ayarlıyorsunuz şu şekilde. Şuradaki seçeneklerimizde tracking indikatörü kapatalım, direkt aktif edelim. Şimdi buraya 3 adet gauge ekleyeceğiz. 3 şu an 3 boyutlu datayı hazırlama aşamasındayım. Şöyle 3 tane gauge ekleyeceğim üzerine. Önce bir tanesini ekleyeyim. Bir tanesini ayarladıktan sonra özelliklerini kopyala yapıştır yapacağım. Şöyle bir resource seçeyim öncelikle. Şimdi dosyalarımın olduğu yeri Gideyim şuradaki dosyalardan kullanacağız. G'yi arıyorduk. Önce yeşil olanı çağıralım. Şimdi font sayımız 250 px kadar olsun. X ve Y textin X ve Y koordinatları 350-350 olacak. Konumunu ayarlayalım. Scaleini 0.18 kadar yapalım bunun. X coordinate 304 15 68 kadar olsun. Şimdi burada bu gauge'lerin şöyle bir özelliği var. Gauge'ler her zaman size bakacak şekilde konumlanıyor. O gauge'in şu billboard özelliğiyle sağlanıyor. O yüzden kapatıyorum billboard'u. Şurada bir rotation'ı da tam ayarlayalım bunun. X rotation'ı 180 diyelim. Y Rotation 0, Z Rotation da 180 Evet, Gage'imiz bu şekilde konumlanacak burada. Şimdi bunların üzerine yazıcı teksti daha sonra ayarlayacağız. Şimdi Gage'in bir tane zaten hazır, diğerlerinde de uğraşmama gerek yok. Bunu direkt kopyalayabilirsiniz. Şöyle ben şu sol kısımdaki ağaçtan seçip Ctrl C yapıyorum. Ve bunu 3D Container içerisine bakın Ctrl ve bir tane Ctrl ve iki tane çoğalttım bundan. İkinciyi şöyle çekiyorum buraya üçüncüyü de aynı şekilde onu da en sağa çekiyorum şöyle düzeltelim bir tam konumunda olsun x koordinatı 31 kadar olsun pardon 3'ü almışım ben üçüncünün değil bu ki de şu olsun Tamam şimdi Gage 1'in yalnızca şu görselini değiştireceğim. Orada farklı bir görsel olacak onun. Kırmızı olan olacak. Evet Gage'lerimizi de bu şekilde yerleştirmiş olalım. Şimdi ilk kısımda 3 boyutlu datanın hazırlanması kısmında, az önce videoda da gördüğünüz zaten işte burada bazı imajlar vardı. Burada işte valfin yerini gösteren bir imaj vardı. Bu imajların yerleşimlerini gerçekleştireceğiz. 3 boyutlu kısımda sadece bunlar var. Esas olay aslında 2 boyutlu kısımda gerçekleşecek. O yüzden burada yapacağım işlemlerin birçoğu aynı olacak. İmaj ekleyeceğim, konumunu ayarlayacağım, özelliklerini ayarlayacağım. işim bitecek. Şimdi şöyle devam edelim. İmajlarımızı çağırmaya başlayalım. Gençlerimizi ekledik. Tamam. Gençlerle kontrol ediyorum. Yapacağım başka bir şey var mı diye. Şu an bir ön izleme alabiliriz. Görmek isterseniz hemen onu da belirtelim. Çok sık yapacağız gerçi bu işlemi ama. Preview'da şu an bakın Geçlerim üzerinde şu an imaj imajımı da gösteriyor bana. Takip edeceğim imajda. Şimdi işlemlerimize devam edelim. İmajlarımı ekleye başlayayım. Şimdi 3D imaj olarak ekleyeceğim. Zaten 3 boyutlu ortamda 3D imajlar var burada. İlk imajımı ekliyorum. Şimdi şu part Banding Box. Hemen Scaled'in ve konumunu ayarlayalım bunun. Evet. Konumunu ayarladıktan sonra Şimdi bu imaj bize neyi gösterecek? Bu valfin yerini gösterecek. Bir pop-up'ımızda butonumuz olacak. işte yerini göster şeklinde. O zaman bu imajımız burada ekranda belirecek. Şimdi burada stüdyo id'leri önemli. Yani stüdyo isimleri önemli. Çünkü ürün acı çok kalabalıklaştığında kontrol etmeniz zor oluyor. Neyi, nerede ne yapmıştınız? Bunu hatırlamak zor oluyor. Part info imaj diyelim buna. Diğer imajlara da çağırmaya devam ediyorum. 3D ekledim tekrar. Resource gösteriyorum. Steplerin imajlarını ekleyeceğim şimdi. 4 adet stepim vardı. Birinci adımımız. bir 1.5 diyelim. Evet, birinci, imajı, birinci imajımızı konumlandırdık. Hemen Studio ID'yi unutmuyoruz. Buna Step 1 imaj diye bir studio ismi verelim. Devam ekliyorum ekleme, devam ediyorum eklemeye. ikinci imajımız kölüğünde bir buçuk. Coordinate sıfır, X rotation sıfır, Z rotation 180. Tamamdır. stüdyo ismini verelim bunun. Step 2 imaj. Step 3'ün imajını çağırıyorum. Evet 3. adımı konumlandırdık. İsmini verelim. Step 4'ün imajını çağırıyorum. stüdyo ismini verelim. step 4 imaj şimdi steplerin imajlarını yerleştirdik. Burada şuna dikkat etmem gerekiyor. şimdi ön izlemeyi alırsam söyleyeceğim size neye dikkat etmemiz gerektiğini şimdi bakın şu an imajlara herhangi bir özellik belirtmediğim için her şey ekranda. Yani bu demektir ki ben bu arttırmış gerçekliği işte 4Review'dan görüntülediğim anda aynı şu şekilde ekranıma gelecek. Fakat ben burada bu imajların başta görünmesini istemiyorum. Pop-up'ların içerisinde buton hazırlayacağım. O butona tıkladığımda bunlar ekrana gelsin istiyorum. O yüzden hatta modelde de bahsetmiştim. Part info imaj bunların visibility özelliklerini kaldırıyorum. Bakın step 1 imaj visibility'sini kaldırdım. Step 1 İkinin kaldırdım. Üçün kaldırıyorum. Step dördün kaldırıyorum. Bakın bir ön izleme daha alayım. Farkı göreceksiniz şimdi. Gördüğünüz gibi bakın. Gage'lerin aynı şekilde visibility'sini kaldıracağım. Onlar da çünkü belli bir şarta bağlı olarak ekranımda belirecek. Şu visible özelliğini kaldıralım. Aynı şekilde bunun da Tamam, geçtlerini kaldırdık. İmaj eklemeye devam ediyorum. Daha birkaç tane imajım daha var. 3D imaj çağırayım şöyle. Rotate görselim var. Şimdi dediğim gibi ben burada hızlıca giriyorum. Bu XYZ koordinatlarını not ettiğim için diğer türlü yoksa şöyle elle ayarlamam gerekecek. O yüzden o vakit kaybını size yansıtmak istemiyorum. Çünkü yaptığımız işlem gördüğünüz gibi hep aynı. Şu an yalnızca imajları yerleştiriyorum. Yani Videonun bu bölümlerini izliyorsanız hızlı hızlı da geçebilirsiniz. Fakat aralarda bazen ufak detaylar söylüyoruz. O kısmı da atlamamanızı tavsiye ederim. O gibi kısımları. X0.175 diyelim. Neyse. eksi 0 diyelim eksi 90, eksi 90. bakalım yerine geldi mi? geldi tamamdır güzel görünüyor visible olmayacak bu da aynı şekilde isim verelim rotate wheel imaj diyelim şimdi yeniden bir kere daha gösteriyorum aynı imajı onu da çünkü şurada vananın üzerine göstereceğim scale'imiz 1 olacak 0.38 332 kadar eksi 0.03 kadar eksi ee, 90 kalsın y'si eksi 86 olsun bu da visible olmayacak visibility'sini kaldırıyorum rotate handle image diyelim buna da handle image ok devam edelim Şimdi şurada etiketlerimiz kaldı. Etiketlerimizi ekleyeceğiz. Valve numaralarını gösteren etiketlerimiz var. Şimdi bu tarz imajları PowerPoint'te çok kolay bir şekilde hazırlanabiliyor bu tarz imajlar. Oradan işte farklı kaydettiyip işte görsel olarak kaydettiyip hazır edebilirsiniz imajlarınızı. Şimdi biz hangisini ekleyeceğiz? Pipe tag'ler ekleyeceğiz. Birinci pipe tag'imizi alalım. Şöyle scale'ne 0.3 kadar diyelim. Veya siz imaj için işte farklı bir program kullanıyor olabilirsiniz. Vektörel bir format. Oradan da hazırlayabilirsiniz imaj dosyalarınızı. Şimdi tagler visible olacak mı? Visible olacak. Onu kontrol ediyorum. İsmini verelim. Pipe tag 1 olacak bu. Şunu şöyle kopyalayalım. Yeniden yazmamız gerekmesin. Devam ediyorum eklemeye. İkinci pipe tagimizi çağırdık. Kelimiz 25 kadar olsun bununla 0.180 olsun visible olmayacak studio id'si pipetag 2 evet şuraya geldi etiketimiz 3. imajımızı çağıralım pipetag'imiz kelimiz 0.3 kadar hmm. Eksi 0, 1 kadar. 0, 180, 0 visible olacak. Diğerini de kaldırmış mıydım visibility'yi? Pardon, bunu da yanlışlıkla kaldırmışım. Tek, e, şu teklerde çünkü işaretli olabilir. Onların her zaman görünmesini istiyorum. Tamam. Stüdyo edisinde girelim bunun. Pipetec 3. Üçüncü etiketimiz de geldi. Devam ediyorum. Şöyle bir Waste Liquid gösteren imajımız var. Scale 0.1 kadar, 0.032 kadar, 0.185 0.180 evet o da şurada yer alacak. Gage'in arkasında kaldı bakın. Tamamdır. Visible olmasını istiyorum. Bu da her zaman görünsün. Bunun stüdyo ismi. West Liquid imaj diyelim ismini. Son bir görselim daha kaldı. O da şu. Şöyle bir altında gölge efekti veren. Normalde gölge çıkar. Fakat biraz daha vurgulu bir şekilde gölgenin gelmesini istiyorum. O yüzden şöyle bir gölge imajımız var. Hmm scale'ine 72 kadar yapalım 0.0.304 diyelim 90.0.0 0. her zaman visible olmasını istiyorum buna bir isim verelim mi? buna isim vermeye çok da gerek yok son imaj zaten evet şu anda 3 boyutlu ortamımızı hazırlamış bulunmaktayız Part Info'yu gösterecek imaj burada. Animasyondaki adımları gösterecek imajları ekledik buraya. Rotate imajlarımız burada. Geçlerimizi gösteren gençlerimizi ekledik. Bunun dışında 3 boyutlu ortamda şu anda işimiz kalmadı. Şimdi 2 boyutlu ortama geçip 2 boyutlu ortamı birlikte hazırlayacağız. Şimdi 2 boyut için şöyle 2 boyutlu ortama geçiş yapıyorum. Önce bunun neydi görüntüleyeceğimi hazırlayacağım. Şimdi ben açmış olduğum örnekte kendi telefonumda işte iPhone 6, 7, 8 ekranını seçtim. Buradakiler yani markalara takılmayın. Bunlar ekran boyutları ile ilgili. Yani işte iPhone X'te daha uzun bir ekran karşınıza gelecektir. İşte ne bileyim işte Galaxy Tab'a baktığımızda şöyle bir ekran gelecektir gibi. Ama tabii de bunu başta seçmeniz önemli. Yani siz işte iPad için hazırladınız diyelim. Şöyle bakın daha büyük bir ekran, daha büyük bir ekranda butonları da ona göre hazırlıyorsunuz büyüklüklerini. Eğer ki siz iPad'de hazırladığınız bir arayüzü işte iPhone 6, 7 veya 8'in ekranına ekran büyüklüğüne sahip bir telefonda görüntüleme yapıyorsanız o zaman butonlarınız arkadaşlar ekranda çok fazla yer kaplayabilir. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Veya buton büyüklüklerini ayarlarken işte piksel olarak değil de belki yüzde olarak belirtebilirsiniz. Ben bunu iPad için hazırlayacağım şu anda ve Yatay olacak oryantasyonum. Yani iPad'i yatay tuttuğunda ki oryantasyona göre hazırlayacağım arayüzümü. O yüzden listeden iPad'imi seçtim. Şimdi öncelikle iki boyutlu ortama geldiğimde şöyle sol kısmı bir panel ekleyelim öncelikle. Panelimizin özelliklerinde şu padding'ini 0 yapalım. Alignment'ı starta göre olacak diyelim. Bunları ayarlayalım önce. Şimdi bunun içerisinde 4 adet toggle buton ekleyeceğim. Şöyle butonlarımı. Şimdi yine kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Çünkü burada işte background color'ı falan sileceğim. Sürekli aynı şeyleri yapmayın diye bir tanesini hazırlayalım isterseniz. Şu background color'ları falan sileyim. Şimdi basılı olduğundaki imajları ve basılı olmadığındaki imajları soruyor bize. Benim şöyle farklı büyüklüklerde imajlarım var yani basılı olduğunda işte aynı imaj mesela large olanını kaydetmişiz burada. Bir de aynı imajın small olanı var. İşte basıldığında large görüntülensin. Basılı olmadığında ise small olan görüntülensin. Şöyle genişlik ve yüksekliği yüzde olarak gireceğim. 80 yüzde aynı şekilde height da 80 yüzde görüntülensin. Not pressed olarak ekrana gelecek. Seçeneklerimi kontrol ediyorum. Visible olacak. Tamam şu anda işimiz bu kadar. Şimdi bu toggle butona bir isim verelim tabi bunlara. Step 1 dire, btn diyelim. Şu ismi şöyle bir kopyalayayım. Diğerlerinde de kullanacağım çünkü. Hmm. Şurada dursun şimdilik. Şöyle bunu kopyalayalım. Panelin altına dört adet yapıştırdım. Hemen güncel imajlarını göstereceğim. Değiştirdiğim için. Small gösterelim. Studio ID'sini değiştirelim bunun. Tamam. Hafıza tutmuş. Step 1'i, Step 2'nin olacak bu. Üçüncüyü gösterelim. 3 Large, Small, Studio ID'si, Step 3 dördüncü burada small olan burada studio id'si step 4 btn şimdi panelimize de bir isim verelim şu panel altı diye kalmasın, yine onun studio id'sini düzeltelim hmm, main steps panel diyelim ismine şimdi butonlarımızı hazırladık sıra geldi pop-up şöyle bir tane pop-up'ı sürükleyip ekranın sağına atıyorum. Şu özelliklerini bir ayarlayalım. Genişliği 250 px olsun. Yüksekliği 450 px kadar olacak. Bunun paddingini 0 yapalım. Şimdi bu merkezde görünüyor. Merkezde olmayacak. Şurada center'di kaldıracağım. Ve sağ kısımdan şu boşluğunu ayarlayacağım. Sağa 0px olsun. Yani ekranın sağına dayalı olarak görünecek yani bu. Şimdi bu pop-up'ımızın içerisinde yine bir panel ekleyelim şu şekilde. Bu panelimizin özelliklerinde padding'ini yine 0 yapacağım. Alignment'ı start'a göre yapalım. Şimdi pop-up'ımıza isim verelim. Panelin ismi önemli değil. Pop-up'ın isimleri önemli ama birbirine karışacaktır çünkü. Dört farklı pop-up oluşturacağız. Step 1 hmm, pop-up diyelim ismine. Şimdi eklemiş olduğumuz bu panele bazı imajlar ekleyeceğiz. Geldim. Bunlar iki boyutlu imajlar olacak tabii. şu an. iki boyutlu ortamdayım. Şöyle bir tane imajı, panelimin altına sürükleyelim şöyle. Value Display kullanacağım. Value Display'leri şöyle atıyorum. Burada panelin içine yerleştiğinden emin olun arkadaşlar. Çünkü bazen şöyle panelin dışında olabilir bakın. Ben burada panelin içine yerleştiriyorum bunları. Eğer farklı yerleştirdiyseniz benim gibi yaparak bunları sürükleyebilirsiniz. Yine buradaki sürükleme panel üzerindeki sıralamayı da etkileyecektir bakın. Şimdi birinci adımda part info imajımız olacak. 3 adet value label istiyorum üzerinde. Tamam, bir tane daha imajımız olsun şu şekilde. Başka bir ihtiyacımız var mı şu anda? Yok. İmajlara isim verelim. Resource image bir diyelim bunlara, image2'ye de, pardon geri alalım işlemi, image2'ye de resource image2 diyeceğiz. Şimdi imajların özelliklerini ayarlıyorum. Az öncekinden çok farklı değil yaptığım şeyler şu anda bak şu ana kadar zor olan hiçbir şey yapmadım sadece ekrana çağırıyorum elemanlarımı şimdi birinci butonda bana e, şu bounding box getirmiştik yani valfin konumunu gösteren bir imaj getirmiştik onu çıkartacak buradaki pop -up. onu ayarlıyoruz yani o yüzden şunu kullanacağım id Parti göstersin aynı şekilde bu imajımda locate butonunu göstersin Şimdi background kalır yok, width'ını 150px yapalım, height'ını 50px yapalım, alignment center olsun, locate için de ayarlayalım aynı şekilde, genişliği 120px, yüksekliği 50px, left'te kalsın, şimdi bu kısımda şuraya geleceğim. Şimdi bildiğimiz gibi Vuforia Studio CSS'leri kullanıyor. CSS'leri de Vuforia Studio arayüzünde Applications bölümüne uygulayabiliyorduk. Şimdi ben şöyle CSS kodlarımı şuraya yapıştıracağım. Şimdi bu CSS kodlar şunlar. Mesela burada pop-up'lar için işte kontrol panel şeklinde farklı adımlar içeren kodlar oluşturduk burada. Şimdi ben burada panel title ve panel buton için olanları kullanacağım. Aynı zamanda pop-up'a işte pop up içinde kontrol paneli de step 1 ise step 1 step 2 ise step 2 uygula diyeceğim. Şimdi bunu şöyle bir kaydedelim. Application'da Panel Title yazışına dikkat ediyorum sadece. Büyük küçük harfe dikkat ediyorum. Panel Title zaten altında ne yazıyor? Panel Title uygulamanın işte yükseklik şunu yapacakmış, genişliği bunu yapacakmış gibi veya içerisinde font belirtebilirsiniz. Yani HTML kodlamayla aşağı yukarı aynı şeyler. Şimdi tekrar şöyle bir home'a döneyim. Ve CSS'te yer alan kod başlığını burada class bölümüne yazacağım. panel title. Şimdi şu kontrol paneli de bir kopyalayayım. Onu da pop-up'a uygulayacağım çünkü. Kontrol panel step 1 için uygulayacağım bunda. Şimdi tekrar bu bölüme geleyim. Yansımadı hala. Şunu da girelim bakalım. Ondan sonra bakalım bu bölüme. Şöyle bir save edelim. Evet. Şu anda yansıtı. Şimdi normalde yazdığınızda klası direkt otomatik gelmesi gerekiyor. Veya işte görmediyseniz bile benim yaptığım gibi hemen Project'den Project bölümüne geri dönüp bir daha giriş yaparsanız içerisine CSS'in yansıdığını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi düzenlemeye devam ediyorum ben. Value Display'lerimizi ayarlayalım. Şimdi şuradan ben metni kopyalayacağım önce. Value bölümünde bu yazsın. Label bölümünde bu yazsın. Şimdi burada inline with label değil, label olarak. Yani staked label'un label ve value yer değiştirecektir. Yine ikinci değerimizi alayım. Value bölümünde bu yazsın. Hmm. Ve burada da partner yazsın. Yine bu da staked label. üçüncüye geliyorum. Burada da location yazsın. stacked label olarak yer alsın. Şimdi buton konumların vesaire, bunlara sıkıntı yok. Sadece şurada marjini bir ayarlayacağım, marjin değerlerimi şöyle şu kısma. Yapıştırıyorum ki biraz aşağıya gelsin. Marjin işte üstten sağdan, alttan soldan şeklinde gidiyor. Diğerlerine de 5px olarak her taraftan marjini uygulatıyorum şöyle. Evet, step i̇şte bir pop-up. İlk pop hazır gibi. Bunu bir visible olarak şu an göreceğim sadece. O yüzden visible aktif yapıyorum. izlemede karşıma gelsin diye. Normalde pop-up eklediğinizde çünkü visible otomatik kapalı geliyor. Evet bakın CSS'i de uyguladığımızda ne yapmıştık? Şurada pop-up için kontrol Panel Step bir uygulamıştım. Üzerinde onun bir gradient efekti var. Bakın gradient efektinin kenar çerçevesinde yansıtıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Siyah zemin üzerinde value displaylerde de yazmış olduğumuz notlar ekranımıza geldi. Şimdi diğer pop-up'ları da benzer şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. böyle yapalım mevcut pop kopyala kopyalasak olur mu? İkinci pop-up'ta ne olacak? Gençleri gösteren pop olacak. Tamam. Şunu böyle kopyala diyelim. Right panel'e yapıştır diyelim. Yapıştırabildik mi? Bakın kopyala. Heh şimdi yapıştırdık. Şimdi step 1 pop-up'ı şimdi visibility'sini kaldırıyorum onun aynı zamanda da görünür olmasın. Onu bir hide ediyorum. Şöyle üst üste geliyorlar bakın, Step 1'i. Şimdi bu Step 2'nin CSS'ini düzeltiyorum bunun. Genişliği yüksekliği aynı olacak. Tamam. Right'tan girmiştik bunun. Padding 0px. Şu imajları değiştireceğim. Bu çünkü artık bu olmayacak burada. Analyze Part yazacak. Aynı şekilde buradaki buton bu olacak. Evet, diğer özelliklerine hiç dokunmuyorum. Şimdi volume displaylere bakalım burada neler var şurada bir tane label gelsin istiyorum yani şurada açıklama gibi bir şey yazacak tamam açıklamamızda ne yazacak şöyle yazacak olan şey değerimi şuradan kopyalıyorum text bölümünde yapıştır dedim şimdi bunun için ayrıca bir css tanımla. şuradan kontrol ediyorum label için learn değil panel label olan css başlığımı bunu uygulayacağım Geliyorum üzerine. Panel label. Bakın, girmemle birlikte CSS başlığını buraya uygulandı özellikleri. Şimdi onu tabi şöyle yukarıya alacağım. Resource image'in hemen altında yer alacak. Ve onun marginini bir düzeltmem gerekiyor. Biraz daha aşağıda yer alması için. Evet, bu şekilde iyi. Şimdi value display'lere bakayım. Şimdi bunlara 45 bu en üstte yer aldığı için işte üstten 45 px olsun diye girmiştik. Bunu kaldırıyorum. Direkt diğerleriyle aynı olsun. Değerlerini değiştireceğim şimdi. Şimdi bunlar da gauge 1, gauge 2, gauge 3 diye ve yanında da işte değerleri yazacak. Value değerlerini direkt kaldırıyorum. Label'larını yazayım. Şöyle varf numaralarımı yazacağım buraya. Label'a. Diğerlerinde zaten aynı olacak. Sadece bu Stacked Label değil, inline with Label olacak. Yani ne oluyordu? Label ve value yer değiştiriyordu buradaki gösterimde. Bakın işte Label beyaz yazıyor şu anda, işte valfemin value'su buraya geldiğinde mavi olarak yazacaktır. Neden mavi? Çünkü CSS'te mavi uygulanmamış buradaki elemana. Aynı şekilde value'yu kaldırıyorum. Bu B7 değil, B8 valfi olacak. Yine inline with Label diyelim buna value'yu kaldırdım. Bu da B9 valfi. Yine inline with label. Şöyle bir pop-up'ın ismini düzeltelim. Step 2 pop-up. Evet. Pop-up'ımız bir visible olsun. Diğeri visible mı? Değil. Tamam. Bir ön izlemeye bakacağım çünkü şu anda. Ne karşıma geliyor diye. Evet. ikinci. Hop pencermizi hazırladık. Biraz şu marjını arttırabiliriz isterseniz. Onu biraz daha aşağı çekmek için çok başlığa yakın durmuş. Hatta şurayı da tekrar ayarlayabiliriz butonu aşağı almak için. Şunun bir 50 değil. Hop çok oldu. 60 kadar olsun. Şimdi mesela bunun altına girecekseniz 5px yazdığında dört taraftan marjin verecektir buna. Şimdi imaj için verebiliyor muyuz marjin? İmaj için padding verebiliyoruz. Padding vermem bir işe yaramayacaktır. Küçültecektir, ufaltacaktır çünkü imajı. Ben kaydırmak istiyorum. O yüzden şöyle yapalım bunu. Yine üstten 5px olsun. Sağdan yine 5px olsun. Alttan 15px girelim. Soldan yine 5px olsun. Şöyle bir ön izlemeye tekrar bakacağım. E, şu an daha iyi bakın. Az önce çok bu kısmı yapışıktı. Evet, ikinci pop-up'ımız da hazır görünüyor şu anda. Şöyle, yanlış tıkladım yine. Yanlış yaptığınız tıklamalarda çünkü burada eliniz kaçabiliyor çalışırken. Ctrl-Z yapıp işlemi geri al diyebilirsiniz. Şimdi üçüncü pop-up'ımız da bu visible'mış. Şunun visibility'sini kaldıralım. Step 2'yi kopyala diyorum. Right panel'e yapıştır dedim tekrar. Evet, yeni pop-up'ımız geldi. Step 2'yi hide ederek gizliyorum arka planda hemen CSS'imi güncelliyorum önce diğer özellikleri aynı ismini verelim step3 popup tamam step3'te animasyonumuzun adımları yer alacak o yüzden bu popup'ın üzerindeki label'ı kaldırıyorum value display'lerim kalacak artı olarak bir value display daha ekleyeceğim çünkü 4 adet adımım var animasyonda bir tane daha ekliyorum value display olarak Şimdi marjini biraz aşağıya kaydıralım. Şöyle şuradan girelim marjin değerlerimizi. Stacked label olsun. Direkt value'larını düzelteyim burada. Şimdi value bölümünde açıklaması yazsın istiyorum. İşte label bölümünde de İşte kaçıncı adımsa step 1 ise step 1 yazsın, step 2 ise step 2. Şu an gördüğümüz gibi bakın. Devam ediyorum. Diğerleri için marjine dokunmayacağım. Zaten 5px. Şunu düzeltelim. Ya da şöyle yapalım. Direkt bunu Yerlerini değiştirsek olur. Bu aşağıya geçti. Tamam. İkinci value display'imizin values'unu girelim. Bu bizim step 2'miz olacak. Stake it level olarak değiştiriyorum bunu da üçüncü adımın açıklamasına girelim step 3 olacak yine stackit label olarak margin buna 5px girelim dördüncü adımımıza geliyorum hmm. value mu step 4 yine stackit label diyelim şöyle bir görelim popup'ımızı visible yapıp ön izlemeden ha imajları değiştirmedik Tamam, kolumuz zaten gayet iyi görünüyor. İmajları değiştirdiğimizde tekrar kontrol etmeye gerek yok. Pop-upımızın işi bitecektir. Ne olacak? Replace part olacak burada. Burada ise hmm, replace butonu olacaktır. Tamamdır. Üçüncü pop da hazır şu anda. Dördüncü pop-up. Yine kopyalıyorum. Bakın bu kopyalı yapıştır çok kullanışlı oluyor. Diğer türlü çünkü hem gözümden kaçan bir şey olabilir. Böyle gözümden kaçan çok bir şey de olmuyor. Çünkü burada işte right kısımdan margin ne kadar olacak işte padding ne kadar olacak. Bunlar gözden kaçabiliyor çünkü. Hemen CSS'imi düzeltiyorum. Step 4 popup diye ismini güncelliyorum bunun. Şimdi dördüncü de. Verify işlemi olacak. Yani burada benim adım soyadım çıkacak. O yüzden bu kadar ee, elemana ihtiyacım yok. Şu ilk value display'i remove diyerek kaldırıyorum buradan. İki value display'im olsun. Tamam. Şunu da kaldırayım. Bir tane checkbox ekleyeceğim. Checkbox'ı yani Verify Work Completed diye bir checkbox'ım olacak. Onun işaretlerimde işte, tamamlayanın adı soyadı ve tarih yazmasını istiyorum. O yüzden checkbox'ımı şöyle ekleyeceğim. checkbox'ımızın şu marjinini girelim checkbox'ımızın. Bu en üstte yer alacak önce bir yukarıya alalım. Tamam, marjinimiz yine üstten 60px olsun, sağdan 5px, diğer taraflardan 5px. Üzerinde ne yazsın bunun? Şimdi class bölümü değil, label bölümüne yazacağız. Verify ok completed yazsın Bakalım. Evet. Şimdi step 2'de label'ında hmm servisi kim tamamladı? Bunu yazmasın istiyorum. Service completed by label 4'te ise date and time demeyelim. De. Time yazsın sadece. Şimdi valuelarını da girelim tabi. Value olarak kendi ismi giriyorum buraya. Date'in values'unu şimdilik boş bırakıyorum. Evet, stack bulacak. label olacak. Hemen imajlarımızı da bir güncelleyelim. Verify part yazsın. Şimdi burada bakın, bu source bölümünden çağırdığınız imajlar aslında bir yere gitmiyor. Önceki çağırdıklarınız hep burada bakın. Butonlar için çağırmıştım imajları. Aynı zamanda arayüzde yüzde de şu sol alt bölümde resources diye bir bölüm var. Eklediğiniz bütün elemanlar bu uploaded bölümüne dizilecektir bakın. Burada görebilirsiniz daha önce ne eklediğinizi. Veya zaten imaj eklediyseniz yani o şey imaj özelliği içeriyorsa e, menüyü açtığınızda açılır listeyi. imaj dosyanızı göreceksiniz zaten altında. Şimdi bunu ne alınca şöyle bir ön izlemesine bakacağım. Step 3'ün visibility'sini önce bir kaldıralım. Step 3 pop-up'ın step 4 profil evet visible görüyoruz. Ne olduğuna bakalım. Şuradaki belki şeyi arttırabiliriz. Marjını arttırabiliriz. Biraz da genişliğini düzenleyebiliriz bunun. Hmm, şunu 15 değil. Biraz daha aşağıda yer alsın. Step 4'ümüzde şuraya 200 70 yapalım şu preview dediğimizde evet şu anda tamam şimdi 3 boyutlu ortam ve 2 boyutlu ortamın ön hazırlığını tamamlamış bulunmaktayız şöyle visibility kapatalım step 4 pop up imajlarımız hazır her şeyimiz hazır görünüyor şuradan başlayalım arkadaşlar Şimdi Java kodlarımı gireceğim. Fakat Java kodlarını girmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Buraya 3 adet gauge atamıştık. Şimdi bu gauge'ler bize üzerindeki akışı gösterecek. Şimdi normalde bu gauge'ler çalışırken ben burada Java üzerinden çalıştıracağım gençleri. Normalde mantığı nasıl çalışıyor onu söyleyeyim size. Sahadaki bir makineniz varsa, sahada bir makineniz varsa ve onun üzerinde bir sensörünüz varsa, bu sensörün ThinkWorks ile bağlantısını gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat o işlemi Vuforia Studio üzerinde yapmıyorsunuz. ThinkWorks üzerinde yapıyorsunuz. ThinkWorks'de bir Tink oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Ve Vuforia Studio ise ThinkWorks'de oluşturmuş olduğunuz Tink'in özelliklerini çağırıyorsunuz. Yani şöyle bakın, şu sağ paneli açacak olursam şurada, şuradan açılıyor. External Data ekle diyorum. Mesela şu an benim tabii Think yok şu anda arka plan çalışan. Bunlar sanal sanal veriler. Car1 diye bir örnek oluşturulmuş Think'ten veya işte fun think'leri var bakın burada. Bunların her biri ayrı birer think. Şu Car1 think'i kliklediğimde işte ne var? İşte yağ seviyesi, RPM gibi özellikleri direkt seçip kullanabilirim buradan. Artı dediğimde buraya eklenecektir. Veya işte Car1 think'in bütün özellikleri gelsin isterseniz şöyle yapabiliriz. Servisler bölümünde. GET property VALUES diyerek tıklayacağım şu anda bakın tıklanma birlikte arka plana geldi zaten özellikler şöyle kapatıyorum bunu CURRIN SELECTED AYT'imi göster diyorum. bakın CAR BIRTING için gelmiş özellikle işte motor sıcaklığı ne bileyim cruise kontrolün gösterdiği değer işte gaz seviyesi işte yağ seviyesi RPM gibi ya bu şu demek oluyor sahada aracınız var o anda kaç devir gösteriyorsa üzerindeki devir sayacı. On diğer işte önce ThinkWorks'e geliyor ThinkWorks'teki servis ise buraya size bilgi gönderiyor arkadaşlar. Denemesi mesela şöyle yapabiliriz mevcut gauge'leri bozmayayım hemen şuradan bir tane gauge ekleyeyim mesela şöyle bir gauge'imiz var diyelim ne göstersin RPI mi göstersin şöyle text bölümüne sürükleyip bıraktım şöyle konfigürasyona bakalım startup'ta auto refresh olsun mesela. Tamam, diğer özelliklerine dokunmayacağım. Şöyle preview'dan görelim yalnızca. E, şu an bakın bir değer gelmiş üzerine. Bakalım değişecek mi? Değişiyor bakın. Otomatik olarak belli aralıklarla. Ben 5 girdim. 5'er saniye aralıklarla güncelliyor değeri. İşte daha da şekli güzelleştirebilirsiniz. Yani aynı diğer gençlerimizde yaptığımız gibi. Bakın imajının üzerinde işte bu akış verici için metreküp bölü saniye olarak ayarlanmış. Ona göre bir imaj oluşturulup. Onun işte de kullanabilirsiniz. Şu an yalnızca değeri gösterecektir burada bize. Yani RPM falan yazdırmayacaktır tabii ki. Şimdi siliyorum bu gece Biz bunu kullanmayacağız. Carbir de kullanmayacağız. Ben burada herhangi bir Thinkforce bağlantısı gerçekleştirmeyeceğim arkadaşlar. Yani sanal çalıştıracağım verilerimi. Bunu da Java kodlarından sağlayacağım. Şöyle kodlarımı JS bölümüne geliyorum. Şimdi burada çok karmaşık kodlarım yok. Kodları açıklayayım. Şimdi bir zamanı kullanacağım. Bakın şurada yer alan kodlarım işte bilgisayarın mevcut zamanını alıp bunu işte completion time diye bir parametreye ataması için oluşturmuş bir kod yapısı görüyoruz burada. Şu augmentation'lar önemli. Bunu ayrıca açıklayacağım. Şu ilk bölüme bakalım arkadaşlar. Bunlar gate'leri oluşturacak olan değerler bakın Gage 1 parametresi, application parametrelerinde Gage 1, Gage 2 ve Gage 3 oluşturulmuş. Bunları Gage'lere atacağız. Ve ne yapacaktır? İşte burada girilen değerlere göre e, random bir şekilde yani Java'yı çalıştırarak Gage'lerin üzerinde değer yazacaktır. Yani şu an fake değer yazdıracağız aslında. Şimdi augment, augmentation parametrelerinde de bakın burada show image işte show gauge veya show part identification diye bazı parametrelerim var. Bunlar da işte bizim pop-up'ta o tıkladığımızda Location butonu yaptık mesela işte ya da e, Analyze butonu yaptık mesela. Ona tıklamamıza göre oradaki parametre, parametrelerde yer alan değeri değiştirecek. Şimdi yalnız şu an benim parametrelerimde herhangi eklenmiş bir şey yok. Şöyle en sağ paneli tekrar açıyorum bakın. Application parametrelerde eklenmiş bir şey yok. Bu parametreleri ekleyeceğim şu an burada. Şimdi neler hazırlanmış burada? Java kodlarına bakıyorum. Gage 1 parametresi, Gage 2, Gage 3. Hemen bunları ekle diyorum. Şöyle artıya geldim. Gauge 1 artı Gauge 2 artı Gauge 3 Tamam. Başka nelerimiz varmış. Show Part Identification Onu alıyorum burada. Ekle diyorum. Show Part identification ekledik. Başka Show Gauge's show images varmış aynı şekilde onu da ekleyelim. show images bir tane daha olması gerekiyor compilation time'da. Onu da şöyle alalım. compilation time. Şöyle bir kontrol ettiğimizde parametrelerimizde 3, 6, 7 tane parametremiz olması gerekiyor. Tamam mı? Tamam şu anda. Şimdi hemen burada mesela şunu yapabiliriz. Az önce mesela gençlerden bahsettik. Yani ne yapıyor? Buradaki java kodumuz gage'e bir hesaplama gerçekleştiriyor. Gage 1 parametresine atıyor bu değeri. Şimdi bakın bu gage 1, gage 2, gage 3'ü bind edeceğim şuradaki e, oluşturduğum gençlerime Hatta onları şöyle bir önce visible yapalım. Ön izlemede bir görünür görelim. üçünde de değer yazdığını. Hızlıca bu işi aradan çıkarmış olalım. Visible yaptım görmek için. Şimdi bakın şu an kaç? Gage 3'teyim. Gage 3'ün text'ine bind edeceğim bunu. Yani sürükleyip bırakacağım üzerine bakın. Gage 3 parametresini aldım burada. Text'e bind et dedim. Hemen şöyle hızlıca göstereyim. Preview dediğimde bakalım gelecek mi değerimiz. Evet bakın. Gage 3'ün değerini şu anda görebiliyoruz ve Java'yı çalıştırıyor üzerinde işte arka arkaya değeri hesaplattırıyor. Aynı şekilde diğerlerini de yapacağım bakın. Gage 2 şöyle de yapabilirsiniz. Hani önceden buradan seçmemişsinizdir. Mesela Gage 2'yi şöyle bakın ekrandan ister buradan ekrana bırakın. O gage'in bütün özellikleri gelecektir karşınıza karşınıza. Ben neye bindireceğim bunu? Text'e bindireceğim. Bind. Veya şöyle Gage 1 de yapayım. Şu soldaki ağaca da bırakabilirsiniz bakın yine bunun teksine bindet bunu. Görelim bakalım ön izlemeyi. Geliyor mu değerlerimiz? Evet, 3 adet gauge'i çalıştırmış bulunmaktayız bakın şu anda. Üçünde değerleri değişiyor. Şimdi tabii bu gauge'ler görünür kalmayacak arkadaşlar. Onları şöyle bir gizleyelim. Visibility'lerini kapatalım. Şimdi parametreler bölümünde de şu anda işim yok. Onu da şöyle gizliyorum. Şimdi bu kısma gelip iki boyutlu ortama bir geçelim. Şimdi burada şunu ayarlayacağım. Hangi buton hangi pop-up'ı gösterecek bunu ayarlayacağız arkadaşlar. Buton 1'den başlıyorum. Şimdi butonların toggle butonu olarak eklemiştim zaten. Eklemiş olduğum toggle butonların alt kısımdaki events bölümünden ayarlayacağız. Şimdi, basılı olduğunda neyi çalıştıracak, basılı olmadığında neyi çalıştıracak veya kliklendiğinde neyi çalıştıracak onu bir görelim. Önce bir şundan yine emin olalım. pop-up'larımız visible durumda olmasın bizi yanıltmasın çünkü. Step 2 visible değil. Step 3 visible değil. Step 4 visible değil. Gage'lerimizden de kaldırmıştık zaten. Onu da şöyle bir hızlıca göz atalım tamam şimdi geldim birinci butonun events bölümündeyim şimdi bu basılı olduğunda şöyle soldaki pop-up'larımızı göreyim bir ağaç üzerinde step 1'i görünür yapsın istiyorum o zaman bu pressed olduğunda step 1 pop-up'ı üzerine bıraktım bind ediyorum yani pop-up'ı show yapsın Unpressed olduğunda ise step 1'i hide yapsın Şimdi burada bind ettiğiniz elemanları alt panele açarak görebilirsiniz bakın şu anda birinci butonu seçili Bu seçiliken üzerine iki adet bind ettiğim işlemi görebiliyorum Birinde işte Show pop-up işlemini diğerinde ise Unpressed olduğunda ise Hide pop-up işlemini gerçekleştiriyor Veya işte bütün bind edilmişleri göster derseniz işte Şuradaki seçeneği kaldırırsanız eğer arkadaşlar Şimdiye kadar Uygulamış olduğunuz Bind işlemlerin tamamını görebilirsiniz Şimdi alt paneli kapatıyorum tekrar. Devam edeceğim. Şimdi aynı zamanda ben şunu da istiyorum. Hemen ne istediğimi ön izleme üzerinden tarif edeceğim size. Şimdi bakın birinci butona kliklediğimde pop-up'ın ekranı geliyor. Tekrar bastığımda ise, ampress yaptığımda pop-up'ım gizleniyor. Yalnız diğer butonlar aktifken şimdi bunlar diğer butonlar da bir pop-up gösterecek. Fakat pop-up'lar üst üste çakışmasın istiyorum. Yani birinci butonum kliklendiğinde diğer pop-up'lar gizlensin otomatik olarak. Bunları klik fonksiyonuna bind edeceğim. Yani şöyle şu an yine birinci butonumuz seçili. Step 2, 3 ve 4'e ait pop uplarımız örelim de. Sırasıyla Step 2'ye Hide pop-up yapıyorum. Şimdi ampersli kullanmıyorum çünkü ampersli karışacaktır. Yani press'le ya dampress değil direkt kliklendiğinde ya yani seçili olsun ya da olmasın bu kliklendiğinde diğerlerini gizlesin istiyorum. Yani o yüzden klik fonksiyonunu atıyorum. Step 3'e de atayacağım aynı şekilde. Bunu da gizlesin, açıksa eğer. Yine klik fonksiyonunu. Step 4'ü de hide popup yapsın. Aynı işlemi diğer butonlar için de gerçekleştireceğim. Fakat hemen geçmeden önce bazı parametrelerim vardı. Bu parametreler bir şeyleri çalıştıracaktı. Bir de, hatta parametrelere geçmeden önce şunu da düşünmeliyiz. Şimdi yine ön izlemeden tarif edeceğim bunu. Şimdi diğer butonlar şöyle basılı olabilir şu şekilde. Şimdi ben birinci butona klik dediğimde veya herhangi butona klik dediğimde basılı olanlar da tekrar deaktif olsun istiyorum. Tam pop-up'ı gizlemesi ayrı, bunun basılı olup olmaması ayrı. O yüzden de bunu da fonksiyon olarak ekleyeceğim üzerine. Yine şu an birinci butondayım bunu pressed olduğunda ki Java'ya ekleyeceğim bunu. Yani buraya ilave Java fonksiyonu yazacağım arkadaşlar. Ve şöyle yazıyorum bunu. Şöyle yazmaya başlıyorum. View widget'daki şöyle köşeli parantez aç kapı yapıyorum. Şöyle tek tırnak oluşturuyorum. Tek tırnağın arasına yazacağım. Neyi aktif edecek? Butonu aktif edecek değil mi? Neydi buton ismimiz? Step 2 alt tire btn. Diğer aynı şekilde Step 3 alt tire btn. Step 4 alt tire btn. O zaman yazıyorum. Step 2 alt tire btn. Sonra köşeli parantezin dışına çıktım. Tekrar bir çift köşeli parantez. iki tane tek tırnak. Ne olduğunda? Pressed olduğunda. Ne olacak bunun değeri? False olacak. Eğer true olursa aktif edecektir. Yani basılı hale getirecektir. Ama false olduğunda onları basılı hale getirmeyecektir. Şimdi bunu kopyalayacağım. Aynı fonksiyonu step 3 ve step 4 buton için de meydana getirsin. Step 3 buton için kopyaladım. Step 4 buton için. Bakın ön izlemeyi tekrar göstereyim size şimdi. Eğer doğru yazdıysam Heh, diyelim 2, 3 ya da 4 basıldı bakın şu anda. 1'e klik dediğinde bunların deaktif olması gerekiyor. Aynen bu şekilde bakın. Hemen unpress konumuna geçtiler. Aynı işlemle diğerine de ekleyeceğim. Şimdi bir de şu kaldı. Şurada Java kodlarında bazı elemanlar var. Name, Show Gages, Show Images veya Show Part Identification. Bunlar false. Ama ne zaman false? Reset Augmentations parametresi daha doğrusu parametresi değil pardon reset augmentations fonksiyonu çalışırsa bunlar false Peki, bunun çalışmasını nasıl istiyorum butona klik dediğimde yani butonun klik fonksiyonuna şöyle ekliyorum bunda. yani buton 1'e klik dediğimde oradaki parametrelerim false olsun neden çünkü diğer butonlarda o parametreler true'ya dönmüş olabilir aktif etmiş olabilir mi o parametreleri butona klik dediğimde hemen false'a çevirsin bu üç adet parametreyi o yüzden sadece fonksiyonu belirttim bakın nereye belirttim bunu butonun click java koduna reset augmentations parantez noktalı virgül bu kadar aynı işlemleri bakın diğer buton, pop up butonları içinde ekleyeceğim şimdi önce şu bind işlemlerini yapalım aynı diğerinde olduğu gibi sırasıyla gidelim birbirine karışmasın şimdi ikinci butondayız pressed olduğunda ikinci pop up'ımızı Show yapacak. Bind ediyorum. Unpressed olduğunda ikinci pop-up'ı Hide yapacak. Click için bind'larımı gerçekleştiriyorum. Step 1'i Hide edecek. Aynı şekilde Step 3'ü Hide edecek. Step 4'ü Click'ı seçtim değil mi? Yanlış bir şey tutmuş olmayayım. Step 4'ü Hide edecek. Şöyle alt panelden kontrol ediyorum. 2... Show ne zaman press olduğunu, un olduğunu, evet. Klik, klik, klik için atamışım. Nereye? Step 1, 3 ve 4 atamışım. Tamam. Hemen değerlerimi tekrar yazmayacağım tabi burada. Şuraya yazmış olduğum değerleri kopyala diyorum. İkincisinin altına yapıştıracağım. Sadece neyi değiştireceğim? Bunda step 2'yi değil, step 1 pardon, step 1 butonu un yapacak. 3 ve 4 aynı şekilde kalacak. Aynı şekilde Reset Augmentations fonksiyonumu da şuradan alıyorum. Onu da buraya yapıştırıyorum. İkinci buton için de işim bitti bakın. Devam ediyorum. Hemen hatta şurayı kopyalayayım. Daha geçtiğim gibi şunları yapıştırayım yerine. Şunu da şuraya yapıştıralım. Şimdi bind işlemlerimizi yapalım. Pardon şunu değiştirmedim. Prest olduğunda Şimdi 1'i gizleyecek, 3'ü gizlemeyecek. 3'te çalışıyoruz şimdi çünkü şimdi 1, 2 ve 4'ü gizleyecek. Ya gizleyecek dedim. Unpressed yapacak daha doğrusu. Tamamdır. Press olduğunda Step 3 pop-up'ı Show yapsın. Unpressed olduğunda Hide yapsın. Yine click fonksiyonlarını atıyorum. Şöyle birden başlayayım. 1, bir, 2 ve 4'ü atacağım. Hide yapsın click step 2'yi hideapsın. click için step 4'ü hide yapsın. Şöyle bir kontrol edeyim bind işlemlerini. press olduğunu, tamam, ampress olduğunu. hide yapacak. klik fonksiyonu 1, 2 ve 4'ü hide edecek. Tamam. Yine şuradan alayım. Şuradaki kodlarımı. Step pardon Dördüncü butona geçtim. Şuraya yapıştır dedim. Şimdi neyi? 1, 2, 4 değil. 1, 2 ve 3'ü ampresle getirsin. O yüzden değiştirdim 3'ü burada. Reset Augmentation'sı da şuradan alayım. Bunu da 4'ün kliğine yapıştırayım. Burada ilave olarak bir de şu devreye girecek. Dördüncü de çünkü ben burada time'ı yazdırsın istiyorum. Onun için de Java kodlarında bu display time fonksiyonuna bağlı. Bu fonksiyonu da çalıştırmam gerekiyor. Pressed olduğunda. O yüzden aldım onu. Şu dördüncü butonun. Pressed olduğunda devreye girecek fonksiyon. O yüzden onu şöyle alta ekliyorum. Display time parantez noktalı virgül. Tamamdır. Şimdi bind işlemlerimizi de yapabiliriz. Dördüncü buton için. Pressed olduğunda. Pardon şöyle aşağıya indirelim. Step 4'ü show yapsın. Unpressed olduğunda Step 4'ü hide yapsın. Click olduğunda ise 1, 2 ve 3'ü hide edecek. Tamam. Step 2 hide edecek. Step 3 hide edecek. Şimdi şu an Ön izlemeden görüntüleyebiliriz. Bakalım doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Birinci butona tıkladım. Evet pop-up penceremiz çıktı, kapanıyor. Şöyle bakın ikincisi veya iki açıkken bire geçtiğimde Bakın diğeri deaktif oldu. Birinci pop-up açıldı. Üst üste açmıyor bakın pop-upları. Üçüncüye baktım ve ikinciye geçtim üçüncüde Bakın hemen kapatıyor. Tamam dördüncüyü görelim. Bu da tamam. Şimdi butonlarımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor şu anda. Şimdi gelelim pop-up'ların içerisinde yazan, yani içerisinde yer alan, şurada imajlarımız var. Bu imajlara tıklandığında neler çalışacak bunların ayarlamasına gelelim. Şimdi step 1 pop-up'tan başlayacağım. Bunu gizliyorum o yüzden. Step 3 pop-up'ı gizliyorum. Step 1 pop-up buna show diyelim. Neler varmış üzerinde? LOCATE varmış şimdi bu LOCATE butonunun şuradaki imajın visibility'sini değiştirmesi gerekiyor yani LOCATE butonuna klik dediğimde imajda daha doğrusu o imaja klik dediğimde şuradaki 3D imajın visibility'sini görüntür, görünür yapmamız gerekiyor biz bunu başta görünmez olacak şekilde değerlemiştik kaldırmıştık visibility'yi buradan şimdi bunu nasıl yapabiliriz? şöyle yapacağım Şimdi butonuma kliklediğimde ne yapıyordu? Reset da Show Part Identification vardı. Var mıydı? Bir görelim. Evet, Show Part Identification, False değeri. Şimdi bunu bizim True'ya çevirmemiz gerekiyor bir şekilde. Önce geleyim o zaman. Şöyle 3D bölüme geçeyim. Application parametre mi göreyim. Nerede? Show Part Identification, burada. Bunu şuradaki 3D imaja bind edeceğim. Gelip üzerine bıraktım. Bunun neyini değiştirecek? 3D image'in visibility'sini değiştirecek. Tamam. Bind dedim. Şimdi şu an ama Show Part Identification değeri false. Şimdi onu true'ya çevirteceğiz. Şöyle butona bağlayacağım onu da. Pardon imaja bağlayacağım. Şöyle küçülteyim az. Şuradaydı imajım. Click fonksiyonunda çalıştıracağım bunu. Üzerine kliklendiğinde şöyle yazıyorum. Application parametrelerinde neyi çalıştıracak. Şuradan ismin direkt kopyalayayım. Çünkü bu şeyde isim yazmalarda çok yanlışlık olabiliyor. Büyük küçük harf falan problemi olabiliyor. O yüzden direkt kopyalıyorum ismi. eşittir true olacak. Noktalı virgül. Şimdi bakalım çalışacak mı? Hemen şöyle kontrol ediyorum. Popo açtım. Locate'e tıklayalım. Evet bakın imajımı gösterdi. Şimdi birinci için işlemimizi tamamladık. Gelelim ikinci pop-upımıza. Şöyle birinci pop-upımızı gizleyelim, halledelim. İkinci pop-upımızı görünür yapalım. Şimdi burada gençleri göstermesi gerekiyor. Yani Gage'lerin visibility'sini değiştirecek. Az önce yaptığımızdan çok farklı değil bakın. Show Gage diye fonksiyon vardı. Normalde butona klik fonksiyon Reset Augmentation fonksiyonu devreye girip Show Gage'si false yapıyordu. Bizim bunu True'ya çevirmemiz gerekiyor. Ve bunu ne ile çevireceğiz? Yine şuradaki Image butona klik dediğinde çevirmesini isteyeceğiz. Önce şunu yapalım ama Şimdi buradaki 3 adet Gage'in de visibility'sini değiştirecek. Neyi değiştirecek bunu? Show Gage's. O zaman bind ediyorum sırasıyla bakın. Birinci gauge için neyi değiştirecek? Visibility'yi band dedim. Yine show gauges ikinci gauge için visibility'yi değiştirecek. Show gauges üçüncü gauge için visibility'yi değiştirecek. Tamamdır. Şöyle iki boyutlu ortama geçelim. Analyze butonunun click fonksiyonuna yazmaya başlayalım şimdi. Aynısının hatta şöyle yapabilirim. Şu yazmak yerine nereye almıştık onu şu birinci butonun şu imajına yazmıştık yine application parametrelerini kullanacağım için çünkü analyze butonun içerisinde bu defa yalnızca show part identification değil show gagesi kullanacağım tamam bunu turuya çevirecek bakalım hemen ön izlemeye ön izlemeyi sık sık kontrol edin çünkü sonrasında bir hata meydana geldiğinde geriye dönüp bunu düzeltmek zor olabiliyor. Nerede hatta yaptığınızı bulmak. Bakın Analyze butonuna kliklediğimde gençlerim ekranıma geliyor şu anda. Kapattığımda gelmeyecektir. Evet, ikinci pop upla da işimiz bitti. Gizliyorum bunda. Sıra geldi üçüncü pop-up'ımıza. Show yapalım. Şimdi burada bir animasyon oynayacaktı. Animasyon ne zaman devreye girecek? Replace butonuna click dediğimizde devreye girecek. Ancak bir de bizim 3 boyutlu datanın üzerinde şu animasyon adımlarını gösteren imajlarımız vardı. Bunların da görünür olması gerekiyor. Ha, o zaman bunların visibilitesi değişecek. Önce bir bunu halledelim bakın. Yine diğerlerinde yaptığım gibi bakın show imaj parametresi ki şu an başlangıç değerini resetliyordu butona kliklediğimizde. Show imaj parametresini sırasıyla buradaki step imajlara, işte rotate imajları neler ekrana gelecekse onlara atacağım. Önce bu işlemi bir aradan çıkarıyorum. Birinci imajın visibility'sine bant ediyorum. Yine show image step 2 için visibility'yi değiştirecek. Show image step 3 için visibility Show image step 4 için visibility Rotate wheel imajları değiştirecek. Show image rotate wheel image'ı visibility'sini değiştirecek. Yine Rotate Handle imajın visibility'sini değiştirecek. Diğerleri neydi? Tekler var zaten. Tamam diğerleriyle işimiz yok. Şimdi geçtim iki boyutlu bölüme. Yine buradaki e, false olan parametre değerini true'ya çevirmesi gerekiyor. Aynı şekilde yazacağım bunu da. Şimdi şöyle diğerinden alsak yine rahat olacak bizim için yine application parametresi olacağı için yazacağım şey değişmiyor. Neredeyiz? Step 3'ün resource image replace imajındayız. Şuraya yazdım. Bu defa show part identification değil, show image fonksiyonu parametresi daha doğrusu pardon. Tamam. Show image'ı true'ya çevirecek. Şimdi Tabii bir de bu butonun kliklendiğinde animasyonu oynatması gerekiyor. Animasyonumuzu da seçelim. Animasyonumuz model üzerinde yer alıyor. Şimdi animasyon biliyorsunuz Creo Illustrate tarafında meydana getiriliyor. Creo Illustrate animasyon oluşturma ile ilgili yine bizim informatik YouTube kanalımızda, Creo .tr YouTube kanalımızda Illustrate ile ilgili animasyon uygulama videoları mevcut. Onu göstermeyeceğim bu videoda şu an bakın pvz datası şuydu benim eklemiş olduğum model pvz datası neden pvz datası çünkü Illustrator bize pvz çıktısı veriyor o yüzden pvz yani product view zip file oluyor şurada sequence bölümüne gelip animasyonumu seçiyorum işte Illustrator üzerinde kaç tane kaç farklı animasyon oluşturduysanız hepsi burada listelenir şu an bunun üzerine tek bir animasyon var o yüzden bir tane seçiyorum ve bu animasyon ne zaman olacak replace butonu kliklendiğinde o zaman klik fonksiyonunu alıyorum piping modele bind ediyorum. Play ol deyip bütün animasyonu oynatsın. Şöyle bir görelim ön izlemesini. Evet, açtığım 3. buton klikledim. Şöyle bakalım çevirelim bu tarafını. Replace'e klikleyelim. İmajlar geldi. Animasyon da oynuyor bakın şu anda. Ilave olarak şu eklenebilir belki. Bakın bu, bu şekilde kalıyor. 3. buton un olduğunda resetlesin animasyonu. O eklenebilir bakın. Veya kliklendiğinde olabilir. Ya kliklendiğinde olmasın. Yok kliklendiğinde olsun. Tamam. Eğer aksi bir şey olursa değiştiririz tekrar. 3. butonumuz şöyle klik olduğunda yine bunu modele bind edeceğim. Piping modele. Reset olsun. Şöyle bir kere daha nüzleme alalım, bakalım resetleyecek mi modeli? Şöyle resetledim, animasyonumuz oynuyor. Tamam, bitti. Şimdi kliklediğimde resetledi mi? Evet, resetledi modeli, bakın ilk haline getirdi. Bunu da eklemiş olduk. Ve üçüncü pop-upla da işimiz bitti. Gelelim nereye? Dördüncü pop-up'a gizliyoruz bunu. Üçüncü pop-up'ımızı, dördüncü pop-up'ımızı show diyelim. Şimdi dördüncü pop-up'ta bir checkbox kullanmıştık. Checkbox'ın işaretli olup olmamasına göre, pardon, işaretli olup olmamasına göre, burada Service Computed By veya işte Time Value Displayleri var. Bunları görünür yapsın ya da yapmasını belirleyeceğiz. Ancak bunlar tabi başta görünür gelmesin, şu an pop-up'ta çünkü bunlar görünür geliyor, o yüzden visibility'lerini kaldırıyorum bunların aynı şekilde time'ın da. Ne zaman visibility'leri görünür olsun? Checkbox, value'su değiştiğinde bakın, value'yu alıyorum. Önce buna bind edeceğim, neyi değiştirecek visibility'ye. Aynı şekilde value'yu alıyorum. Time value display'in visibility'sini değiştirsin. hemen bir görelim bunu bir teyit edelim. Sonra diğer işleme devam edelim. Evet 4. buton checkbox'ı işaretledim. Evet value display'ler karşıma geliyor. Şimdi burada verify'a tıklandığında da şimdi time değeri de yazacak birazdan burada. Verify'a tıklandığında da pop-up'ımızı kapatsın istiyoruz. Devam ediyorum o halde. Aynı zamanda şunu da yapsın. Aynı diğerlerinde olduğu gibi çünkü artık son pop-up'tayız. Verifoya tıklandığımda buton 4 de basılı kalmasın. O da unpressed olsun. Yani aynı şu butonların pres bölümüne yazmıştım ya şurada view Widget'lerde işte buton basılı kalmasın. Onu şu butonun click fonksiyonuna ekleyeyim. Ney basılı kalmayacak? Step 4 basılı kalmayacak. Bir de Time'ın yazması için, Time'a çünkü values'una herhangi bir şey bind etmedik. Complation Time'ı atacağız. Completion Time parametresi çünkü bu nereden? Java'dan okuyordu. Şurada bakın Java kodlarımızda. completion Time parametremizi burada oluşturmuştuk. Onu Time'ın values'una bind edeceğiz. Complation Time'ı alıp bind işlemini yapıyorum. Düşünüyorum eksik bir şeyim kaldı mı diye. Şimdi... Aynı şekilde buna tıklandığımızda şeyi gizleyebilir. Bir görelim bakalım ön izlemede. Pop-up'ı da gizlettirebiliriz belki sonraki aşamada. Evet, kliklediğim. Verify'a klikledim. Bakın basılı olma durumu geçti. Aynı zamanda pencereyi de kapatsın. Yani pop-up'ı da kapatsın. Onu da bir ekleyiverelim. Klik fonksiyonuna neyi? Step 4 pop-up. Şöyle şunu atayalım buraya. Bu pop-up'ı gizlesin. Şimdi ön izlemeye bakalım. Evet görelim. Verify where completed. Time yazdırdı buraya. Verify dedim. Evet pop da gizledi. Ve şu anda çalışmamız bitti arkadaşlar. Sadece şuraya bir hyperlink ekleyeceğim. 2 boyutlu bölüme. Onun da işlemini hızlıca gerçekleştirelim. 2D bölümde şu sağ paneli kapatıyorum artık. Burayla işim bitti biraz büyüteyim ekranımı alt bölüme bir grid layout yerleştirelim alt panele bakın şurada yani button panele grid layout'un içerisine de bir tane imaj çağıralım evet imajımız burada hemen source gösterelim imaja şu imajı kullanacağım biraz büyük geldi genişlik hmm. 50px. Biraz daha büyütelim. 55 kadar olsun. Altına da hyperlink ekleyelim. Hyperlink'i de sürükleyip bırakalım altına. Adresimi yazıyorum URL bölümünde hyperlink'e. Demiştik ki bizim informatikplm.com sayfasını yönlendireceğiz. şu Teksti kaldır diyorum buradan. Yine bunun bir tane CSS olması gerekiyor. Şurada bakalım, bakalım. Learn'nin, evet, Learn ismindeymiş. Ne yapıyor işte? Genişliğini, yüksekliğini vesaire ayarlıyor. İşte batım marjını ayarlayan CSS uygulanmış. Bunu da klas bölümüne şöyle yapıştıralım. Evet, var mı başka yapacağımız bir şey? Şu anda görünmüyor. Bir ön izlememize bakalım. Bir baştan sona uygulayalım bakalım. Her şeyi doğru yaptık mı? Şöyle datamızda bu tarafına geçelim. Evet etiketlerimiz görünüyor. Modelimiz görünüyor. Birinci butona klikledik. Locate butonuna kliklediğimizde imajımız göründü. Popup'ı kapattık. İmajımız görünmez oldu tekrar. İkinci buton. Analy <gülüyor> Şunları bakın atlamışız. Burada çünkü gençlerin değerleri gelmesi gerekiyordu. Hemen atlamayalım onu. Hide diyorum. Nerede? Step 2 popup'ında görünecek onlar. Şunların neye bağlı görünecek? Ne yapmıştım ben burada? Şu gauge parametrelerini, buradaki gauge'lerin neyini atamıştım? Tekstini atamıştım. Şimdi tamam onun textinde yazıyor ama buradaki value display'in textinde value bölümünde yazmıyor. Aynı işlemi bunlar için de yapacağım. Bakın. Gauge 1'i al, bunun value'suna yazdır. Aynı şekilde gauge 2'yi bunun value'suna yazdır. Üçüncüye geçtim. Gauge 3'ü Buranın value'suna yazdır. Şimdi görelim. Evet şu anda geliyor bakın. Geçlerimizin değeri. Ve butonuma kliklersem ekranda da geçlerimin üzerinde aynı değerleri göreceğim zaten. Şimdi tamam. Üçüncü pop-up'ımıza geçelim. Replace part animasyonumuzu çalıştıralım. Animasyonumuz uygulanıyor. Tamam. Tekrar deaktif ettim. Sıfırlandı model. Dördüncü animasyon. Verify were dedim. Verify dediğimde deaktif etti. Şurada bir hyperlink oluşturmuştuk. İmaja kliklediğimde. Evet, Informatik PLM sayfamıza bağlanıyor. Şimdi arkadaşlar. Oluşturacağımız her şey bitti. Örneğimizi tamamladık. Sıra geldi bunu paylaşma işlemine. Nasıl share edeceğiz bunu? Öncelikle gelip info bölümünde bazı şeyler ayarlamam gerekiyor. Şimdi bu deneyime, bu arttırmış gerçek deneyimine kim ulaşabilecek? Authentic yaşın gerekecek mi yoksa public mi olacak? Public olacak bu. Şöyle bir validate edeyim. Evet. Bu for mi validate ettiği Tamam, herhangi bir problem yok? Tamam şu an için Publish demem yeterli görünüyor. Düşünüyorum başka bir şeyim kaldı mı diye. İsmini tekrar değiştirmek isterseniz bakın. Experience bölümünden değiştirebilirsiniz. Biz zaten ThinkMark kullanmamıştık. Image kullanmıştık bunun için. Publish demem yeterli arkadaşlar. Publish dediğimde bunu artık Cloud'a yükleyecektir. Cloud'a yükledikten sonra da share ederek işlemi gerçekleştirebilirim şu publish'e klikliyorum. Eğer ki publish'te hata alıyorsanız arkadaşlar Experiences bölümünde şuradan Think seçmenizi tavsiyediriz sizden. Burada size ürelelerinize bağlı olan mevcut Think gösterecektir. Eğer burada seçti bir şey yoksa, şöyle boş görünüyorsa hata verecektir. Missing information gibi. O yüzden oradan bir tane Think Mark seçin. Şöyle tekrar publish edeyim. Evet, hızlıca Publish'imizi 3.5 MB'imiz zaten hızlıca gerçekleştirdi. Şimdi bunu karşı tarafla paylaşırken de şuradan Share şey etmeniz gerekiyor. Çünkü ben bunu neye bağladım? Şöyle gösterelim. 3 boyutlu modelde Elmo'nun resmine bağladık bunu. Şimdi View'dan tamam Elmo'nun resminin üzerine bu modeli getirecek de Dünya'nın her yerinde Elmo resmine bağlı farklı bir sürü artmış gerçeklik deneyimi olabilir, modeli olabilir. O yüzden bunu aslında bizim urelmemize bağlı olduğunda gelmesi gerekiyor. O yüzden Share experience dediğinizde şöyle bakın size bir karakot hazırlayacak veya burada maille de paylaşabilirsiniz. İlla ki kodu hazırlamanız şart değil. Mail şöyle mail dediğinizde bakın. Burada bir URL yazacaktır. Bu URL'yi zaten Vuforia View bu URL'ye tıkladığınızda telefonunuzda Vuforia View uygulaması yüklüyse ki Vuforia View uygulamasını da e, mobil store'lardan indire, download ücretsiz download edebilirsiniz. URL'ye tıkladığınızda Vuforia View açılacaktır. Veya direkt benim videoda göstermiş olduğum gibi videoyu bakın tekrar göstereyim size. İşte yani share'den sonrasında ne olacak? Baştaki videoyu bir daha izleyelim. Bakın, Vuforia View'u çalıştırıyorum ben burada direkt olarak. Ekranda kare kod vermişti bana videonun başına hatırlıyorsanız. Bakın aynı işlemi burada gerçekleştiriyorum. Share Experience Ben Vuforia View'dan kare kodu tanıtıyorum. Aynı URL'e bağlanıyor. Bakın zaten URL'e bağlanınca oluşturmuş olduğum arayüz karşıma geldi. Ve Elmo'yu da kameramın, Kameram görünce modelim de hemen üzerine getirecektir. Ve burada da bir daha görelim meydana gelen işlemi. Bu kısımda işte Elmo'yu takip ediyor. Şurada başta şimdi ilk açtığınızda biraz ortamı tanımaya çalışıyor bu Forever Çünkü ortamın 3 boyutlu haritasını çıkartıyor program kendi belleğinde. O yüzden direkt getirmedi mesela burada orada bir takılma yaptı. Ama sonraki bakın sağa sola çektiğimde hiç takılmadan modelimi sürükleyebiliyor imajla birlikte. İşte birinci butona klikliyorduk. İşte locate imajımız vardı, onu görüntüledik. İkinci butonda gençlerimizi gösterdi. Üçüncü butonda animasyonumuzu gerçekleştirdik. Dördüncü butonda da Verify Work Compute'i hazırlamıştık. İşte time yazdırdık burada. Verify ettiğimizde de butonu deaktif etmişti ve pop-up'ımızı kapatmıştı. Bir de Hyperlink'e tıkladığımızda informatik sayfamıza bağlanmıştı. Şimdi bugünlük beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatacaklarım bu kadar Refori Studio ile ilgili. Herkese iyi çalışmalar dilerim.